Ünlü fenomen, oyuncu, youtuber Mamiyemen gerçek ve tam adıyla Muhammed Emen 1992 yılında Osmaniye'de dünyaya geldi. Çocukluk yılları ve eğitim hayatı Osmaniye'de geçti. Ardından çalışma hayatına atıldı ve Gebze'de yaşamaya başladı. Lise'yi tamamladıktan sonra üniversite eğitimine Antakya Üniversitesi'nde sürdürdü ve mezun oldu. Sinan Poyraz'ın kuzeni olan Mami Emen, Facia üçlü ekibiyle beraber çektiği YouTube videolarıyla ön plana çıkmaya başladı. İnternet dünyasında yolculuğuna 2013 yılında popüler olan Vine videoları çekerek adım attı. Fenomenler Sefa Kındır ve Emre Gül'ün birlikte Vine videoları çekelim daveti üzerine Osmaniye'ye giden Mami Emen'in yıldızı bu süreçten sonra parlamaya başladı. Vine videoları ile çok kısa sürede popüler hala gelen Mami Emen 2015 yılında Facia Üçlü adını verdiği YouTube kanalını kurdu. Mami Emen özel yaşamında 2019 yılında nikah masasına oturarak evlendi. Fenomen olmanın ötesinde hayalini süsleyen meslekler arasında polislik yer almaktadır. Mami Yemen oyunculuk kariyerine profesyonel anlamda ilk kez 2018 yılında YouTube kanallarının adını taşıyan faca Üçlü adlı sinema filmiyle Beyaz Perde'de adım attı. Ardından 2019 yılında Karışma Bende sinema filminde rol almaya başladı.